Uzay çağında yolculuk demişken Doğukan'ı alalım. Hazır mısın Doğukan? Hazır tamam. Hoş evet. geldin Doğukan. Hoş bulduk abilerim. Nasılsınız? Merhaba, merhaba Doğukan. Merhabalar merhaba. İyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim işte ne olsun. Hemen haber aldım. Uzay Hemen geldim. geldim yani. Doğukan geliyorum. şöyle biz bir e, anket yaptık. Dört haber seçtik Hı? ama nedense bilmiyorum. Artemis en az oyu aldı. Ben de dedim Allah Allah neden acaba? Yani bu e, PR ile ilgili mi? Başka bir şey mi? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya ben şey verdim, ben de James'e verdim, Artemis'e verdim. Çünkü hani Artemis, yani James'e nazaran bizim kamuoyunda, Türkiye kamuoyunda o kadar ilgi görmedi. Yani James'e evet. verdim. En fazla onun olması normal. Çünkü hani ilk fotoğraflar paylaşılacağı zaman bir anda o fotoğraflar geliyor aman aman aman diye şey oldu zaten direkt. Twitter'de gündemler oldu işte. Haber haberler çıktı, televizyon yerleri vesaire. Daha fazla ön planda tutuldu. Bu yüzden de yani genel olarak takipler arasından da şey olması daha çok James Webb'e verilmesi çok normal. Artık ya Dorukan elle tutulur bir şey. Yani hiç bilim bilmeyene bile "Aa uzayda işte ha. fotoğraf gelmiş oluyor." yani görebiliyor Encek onu ve yeni bir oluyor. fotoğraf. Ha yani James Webb'de ama buradan a kapsül gidecekmiş yani. Bir fırlatılışı görür. O da gece oldu galiba. Şey yani çok uyudum ben. Aya zaten gidildi. Bir daha niye gidiyorlar ha. falan diğer çok oldu ya. Evet, neden <gülüyor> gidiliyor Dorukan? Biz de bu soruyu tekrar edelim. Bence iyi bir soru bu. Güzel Çünkü bir yani, soru. Ha. Evet. Neden gidiyoruz bir daha? Bu şey gibi düşünemiz bunu, hani Amerika'yı yeniden keşfetmek gibi düşünemiz sonuçta yani. Bu coğrafi keşiflere benziyor. Yani Ay güzel bir nokta, yani insanın deniz-uzay macerasını daha da genişletebilecek güzel nokta. Yani, yani topu topu oraya alt kez indik olarak ve devamlı da gelebilirdi, gelmedi. Yani bugüne kadar işte Artemis buna ulaştı. Bayağı hani inişi çıkışlı bir yolculuğu oldu. İşte Artemis'ten önce hı hı. SS yine vardı, Orhan yine vardı. Amacı değişti işte. Doğru, şö şöyle de şöyle de bir şey var ama biraz önce Hı. söyledin ya Amerika yeniden keşfetmemiz gerekiyordu biraz da. Çünkü evet. e, 60'lı yıllardaki teknolojiyle inilmişti. Günümüz teknolojisiyle e, sıfırdan keşfetmek gerekti. İnilemiyor çünkü her şeyi baştan Amerika'ya keşfetmek Hı. gerekti. O anlamda aslında çok büyük bir arge ar var burada. Yani onu şey yapmamak lazım. Sanki elimizde hiçbir şey yokmuş gibi her şeyi çöpe atıp yeniden nasıl gidileceğini en baştan hesaplayıp öyle gidildi. Aslında önemli de bir olay o açıdan bakacak Çünkü mesela bu Artemis'e gidilen yörünge bambaşka bir yörünge. Yani daha evet. önce öyle pek kullanılmış bir yörünge değil. İşte daha verim, verimli bir yörünge değil mi? Daha verimli evet. bir yörünge. Evet. Şöyle yani bir uzay aracının yani o kadar fazla kabiliyetli olması gerekmiyor. Yani çok az bir e, verimliliğe sahip olması gerekiyor. Oradan da o yörüngeden de Ay'ın istenilen bir noktasına inilebiliyor çok rahat bir şekilde. O yüzden o yörünge seçilmiş durumda. Çok daha düşük bir metre bölü saniyeyle gidildi değil evet. mi? Evet. Yani Delta V dediğimiz kısım orası. <gülüyor> Kaçtı sayıları biliyor musun? Yo, tam aklında değil. yani Yanlış hmm. bilgi vermeyin. Yani Apollo'dan daha mı yavaş gitti gidiyor Artemis? Gitti geldi. Daha yavaş gitti. Gel. Çünkü zaten yüksek hmm. bir yörüngeye gidişiyor. Bir de bu hmm. Artemis bir görevinde normal e, yörünge göre biraz daha farklı bir yörünge kullanıldı. O amacı da şeydi. Orayı uzun süre uzayda bırakmaktı işte. Hmm. O teknolojiyi test etmekte insan düşün öncesi. Şimdi bazı yani. şeyleri burada görüyoruz mesela havacılıktan örnek vereyim. Ee, mesela işte 737 Max krizi çıktı ya. Şimdi Hı. 737 60'larda tasarlanmış şeye çıkmış bir uçak yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi onlara tip sertifikası veriliyor. Diyor ki tamam bu uçak tiptir, bir uçak tipidir ve kendi başına uçabilir, işte güvenlidir vesairedir. Bunlar veriliyor. Şimdi siz bunun üzerinde belli değişikliklerden fazlasını yapamıyorsunuz upgrade ederken. Evet. Belli bir şeyden fazla yaparsanız diyor ki otoriteler, hayır bu yeni bir uçaktır. Yeni uçak olması demek bir daha sürece gir, para harca, zaman harca. Onun ötesinde bunun bakımını yapacak kişiye bir daha eğitim veriyorsun. Başka uçak çünkü. Onun lisansı evet. gitti. Pilota bir daha eğitim veriyorsun. Her şey baştan başlıyor. Bunun için çok büyük değişiklikler yapamıyorlar kurulu platforma. E ne oldu? 737 Max krizinde yaptıkları hatalar da var ama ata asıl problem ama yani e, büyük etkenlerden biri de büyük değişiklik yapamamaları, sonradan yamamaları oldu. Şimdi burada Apollo zamanındaki teknolojiye göre böyle oldurulan şeyler biraz, mecburiyetten o zamanki sınırlardan yapılan seçimlerin aynısı burada tekrar edilmiyor. Çünkü böyle bir zorunluluk yok. Baştan evet. e, Sedat Hoca'nın dediği gibi yeniden aslında yani daha benimli, e, şey daha alet daha değişik bir alet. Yani artık biz yapay zeka ile gidip ISS'e bağlanıp geri geliyoruz yani hani öyle bir noktadayız. Ee, çok farklı malzeme teknolojisi çok değişti. Bilgisayar teknolojisi çok değişti. İtki sistemleri belki değişmiştir siz daha bilirsiniz. Öyle. Hani birçok farklı nokta var. Ben bu neden cevabını şunu verebilirim. Aydan öteye gitmemiz lazım. Orası çok güzel bir gateway onların da dediği gibi bir ara nokta yani oradan yakıt alabilirsin, uzayla ilgili araştırmalarını yaparsın, ARGE'ni yaparsın. Oradan sıçrayıp gitmek Mars'a veya daha ötesine çok daha verimli bir şey. O yüzden aslında aya gidiyoruz diyebilirim. Benim bir cevabım bu olur. Bir de şöyle bir olur. şey var de, evet, Proje maliyet açısından Apollo projesini de bunu kıyaslarsan inanılmaz Hı. bütçe farkları var. Yani Bu daha a, mı düşük? Daha düşük. Yani çok Aha daha verimli gidildi. Çünkü o Soğuk Savaş zamanı tek Amerika'nın elindeki koz Ay'a insanlığı gidip gelebilmekti ve bütün mal varlığını oraya yatırdılar yani Durdular onu yani. ne Bu ya. iş olacak dediler. Evet. Şimdi e, işte yörüngeyi daha farklı bir yörüngeyle gittiler. Daha verimli, daha düşük enerji ne? kullanarak gittiler. E, Hı -hı. Çok daha ne aslında ne? işi daha teknolojik e, ölçüm cihazlarına dönüştürdüler ve oradan çok çok daha fazla data aldılar. Öbüründe sadece gitmek ve geri gelmek yeterliyken evet. tabii ki sonra altı defa daha gidildi ama Hı -hı. esas amaç orada gitmiş olmakken şimdi buradaki amaç ARGE yapmak olduğu için evet. çok çok daha olaya bakış açılısı farklı ve zamanı gelmişti artık tekrar gidilmesi için. Özetle öyle diyebiliriz. ARGE kısmı özellikle zaten çünkü amaç şu. Yani, yani normal olarak yani uzay görevlerinde derin uzay kısmında öyle uzun zamanlı bir görev tecrübesi yok insanların. Yani artık yani alçak yörüngesine var yani uzun zamanı gözlemleri sürekli oluyor uzay istasyonunda ama bu ay için geçerli değil aynı şey değil. Bir de e, bu <gülüyor> görev e, sanırım şey çok emin değilim ama beni teyit edersen sevinirim e, Doğukan e, Mars projesiyle alakalı bir e, bayağı bir data toplanıyor ve hemen hemen maliyeti de aşağı yukarı yakın diyebiliyorum yani çok da fazla bir e, ekstra bir şey gerekmeden Mars e, Mars yolculuğu da bu buradan elde edecek detaylı planlanacak diye biliyorum. Ya hmm. buradaki teknolojiler baz alınacak işte daha çok değilim. Yani olarak bir bütçe değil mi? Çünkü daha NASA'nın da bir kesin Mars planı yok yani bunun üzerine. Yani Tabii yani, yani ya... altyapı oluşturuyor. Altyapı oluşturuyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Da, alt yapı bilimsel olarak altyapı oluşturuyorlar. Kesinlikle. İşte bu astronot kıyafetleri işte test edecek, Sonrasında işte habitasyon sistemleri, iniş araçları, Tabii. enerji üretimini mesela NASA e, adını unuttum. Bir enerji füzyon santral üzerinden çalışıyor işte ayda kullanabilecek, mars'ta kullanabilecek. Yani. Ya bunu yani orada, mesela burada kendi sitelerinde demiş ki ekonomik fırsat yaratacak. Çünkü yeni iş imkanları doğuracak, e, keşif için şey yaratacak diyor. Yani tekrar o daya hani yeniden canlandırmak, o Amerika'nın hani büyük işler yapalım, işte şunu yapalım, bunu yapalım. O yeni nesiller için canlandırmak. Bu arada suna yakın anlatır bunu. 69'da aya gidilmesi tamam evet işte ne derler soğuk savaş mecburiyetinden oldu kesin. Olmasa belki olmayacaktı. Evet ama yine de elde imkan yoksa yapılamaz o. Arkada mesela 69'un önceki 10 yıla baktığınızda oyuncaklara bakıyorsunuz çocukların oynadığı UFO, uzay gemisi, roket, gezegenler böyle oyuncaklar var çocukların elinde. Yani tam oralardan başlıyor. 10-20 yıl öncesinden başlayan bir şey. Çizgi romanlar işte Marvel'ler, DC'ler yani buradan başlıyor, bir kuruluyor aslında bu. Belki bu Artemis bundan 10 yıl, 20 yıl sonraki nesilleri etkileyecek. Yani e, bu çok önemli. Mesela ben kendimi düşünüyorum, tamam çocuk yaşta değilim ama e, şahit olduğum e, şeyler, şusun 5 yılda bilim iletişimine uğraşırken yani neler neler yani. Hani demin dedim yapay zeka ile uluslararası uzay istasyonuna uz uz uz uz uz gittik geldik, roketler dik iniyor Efendime söyleyeyim sivil insanlar uzaya gitti geldi bir sürü özel şirket gitti geldi işte araba yollandı starship'i sizden izliyoruz taklalar atıyor bir şeyler yani hani basit anlatıyorum hani evet yani bir şey var böyle diyorsun ki gaza geliyorsun yani bundan 10 yıl sonra 20 yıl sonra bir şeyler de olacak belki en önemli şey de o onlar da farkında yani bu etkisinin. Aslında tersden de başlamak işte. lazım. Ee, Hı -hı. Şöyle Apollo projesinin bitişi aslında ilginin azalmasından dolayı bitti. İlgi azalmasaydı Apollo projesi tabii. devam ederdi. Bir de o var yani. Ee, Ekonomik ilgi... etkileri de orada değil mi tabii, hocam? Tabii. Yani şey vergilerimiz ha, nereye yani gidiyoruz? Tabii o da var. Yani sonuçta yani. amaç orada tamam, tamamen PR olduğu için baktılar ilgi bitti. Artık e, hiçbir fırlatmayı bile izlemiyordu insanlar 70'lerin sonunda. hiç art, Hiçbir önemi kalmamıştı. Hiç, sonra 80'lerde ne yaptılar? Hadi dediler bir sivili uzaya gönderelim. İşte hatırlarsanız Challenger'da bir öğretmeni gönderdiler. Sırf PR ah, olsun ah, diye gönderdiler ah. falan filan yani. O da yani. vefat eden öğretmen değil mi? Evet. Çok taze. Evet. Bir kere git. Bir kere gidecekti. Onda da yani bakar mı? şeye bak, kadere bak yani. O bir de politik bir şey zaten. Politik <gülüyor> bir cinayet diyebiliriz ona. Tabii tam, çok güzel tabii, bir tabii kesinlikle kesinlikle. Evet. Şöyle e, bu Apollon'un iptal edilmesine gelirsek ya çok faktörlü bir iptal edilme. Ya bunun ilk başında da rekabet de yazıyor. Sovyetlerle olan rekabet. Çünkü ya baktığımızda Sovyetler gidemiyor ya. ya kendi roketleri başarısı oldu. Yani dört kere patladıktan sonra onların uzay şey, ay programı iptal edildi. Ya baktılar hani bizim gitmemize gerektirecek bir sebep yok. Ya Sovyetler gitseydi büyük ihtimal, yani gidebilseydi daha sonra da. Amerika gitmeye devam ederdi. Çünkü bir rekabet olurdu. Ve ayı da kaybetmek istemezlerdi. Ondan sonra da alçak dünya yöngesine kaydı, rekabet işte uzay istasyonları vesaire, uzay mekiklerine kaydı. Zaten sonrasında da evet. Kovvetler Birliği çöktü. Neyse Artemis'e geri dönün. Hı. Mesela abi burada ekonomik fırsat diyoruz. Artemis çok güzel bir fayda sağlıyor burada özel şirketlere Çünkü NASA'nın e, robotik ay iniş araçları konusunda özel şirketlerle çok büyük bir işbirliği var şu an. Çünkü birden fazla özel şirket aya robotik iniş, robotik iniş aracı göndermek üzere çalışıyor. Mesela e, birkaçını sayayım. Astrobotik şirketi var. Ee, Hı -hı. Bu 2023 yılının işte ilk çeyreğinde mesela bir iniş aracı gönderecekler. Sonrasında e, Initiative Machines adlı bir şirket var. Bu da aynı zamanda bir iniş aracı gönderecek. Hatta birkaç farklı Hı -hı. iniş aracı gönderecekler sıra sıra. Başka şirketler de var. Ama bu robotik iniş araçları aynı zamanda işte birçok kuruma ait e, üniversite ait yükleri Ay üzerine götürecek işte. Rover Hı -hı. olsun. İşte Ay'a giderken işte uzayda yani inmeden önce Küp uydu bırakabilir olsun. Bunları yapacak işte. Hı -hı. Asıl olay burada başlıyor. Bu özel şirketlere bir ticaret şeyi sağlıyor. Ayı ticaretleştirmiş oluyor. Yani en başta. Evet. Yani keşif zemin sistemleri dediğin gibi buradaki e, diğer firmalarda da e, şey yapıyor. Yani ben mesela şeyi hatırlıyorum. İhalelerin içinde işte Northrop Grumman gibi eski havacılık firmaları, askeri havacılık firmaları, uydu firmaları vesaire. Onlara da şimdi şeyleri yani yeni pazarlar açılıyor. Bir yanda yeni bir pazar onlara. NASA'dan Kesinlikle. iş almaca, ya da dünyanın başka yerindeki e, ESA'dan, işte JAXA'dan vesaire iş almaca gibi durumlar oluşuyor. E, bu çok ilginç. Peki. Artem şey size ilgili. Ha, tabi. Söyle. Onun iş yapmaz Mesela Hı -hı. uzay giysileri konusunda nasıl iki farklı şirketle anlaştı? Bir Exim space Hı -hı. bu A yüzü Artem'ün görevlerini kullanacak giysi geliştirecek. Bir Hı -hı. de e, Collins Aerospace bu da ISS'te kullanacak hisleri geliştirecek mesela. Bunların hepsi özel şirketler ya da üniversiteler evet. vesaire hepsine bir buradan para geliyor. Onlar büyüyorlar. Büyüdükçe arge yapıyorlar yeni keşifler. Bu i̇stihdam keşiflerin hepimize yani sonuçta yararı var. Ürün olarak dönebiliyor bazıları ve orada çalışan insanlar istihdam sağlamış oluyor. Çok büyük etkileri var aslında. Yani bu NASA'nın kendim yapmayayım hani, özel şirketlere yaptırayım fikri çok güzel bir fikir o açıdan. Kesinlikle ee, bakıldığında. Evet. Ya zaten evet. şu anda Artemis'in tabanını şey oluşturuyor. Lockheed Martin, Boeing, e, Northrop Grumman oluşturuyor. Bir de Airbus var tabii. Yani Hı -hı. Bu ETS Hı -hı. ve Orion kısmını bu arkadaşlar oluşturuyor. Bunlar daha çok işte savunma sanayi şirketleri. Evet. Şimdi asıl e, kısım yani cidden hakiki özel şirketlerden geliyor şimdi. Evet. de başı çekiyor burada zaten. Ve küçük firmalar da burada dediğin gibi Kesinlikle. küp uydusu gidiyor, deney gidiyor. Belki zaman ayda deney yapacağız bir üniversiteyiz. İmkansız eskiden, şimdi belki şey olacak bir dahaki gidişte size de yerimiz var hani küçücük ya, bir yer ayıralın orada deneyinizi yapın falan gibi bir şey olacak yani. Çok büyük bir imkan var çünkü artık ticari roketi var ucuz bir şekilde yeniden kullanabiliyor. Hı -hı. Bir de ticari nişaracı ne olacak şimdi? Bak, evet, yani... Aynı o işte Space Rock, Hı -hı. SpaceX yaptığının bir Kesinlikle. benzeri burada evet. Zaten şu anda Hı -hı. mesela astrobotikten şey öğrenebiliyorsun işte niş aracını seçiyorsun buradan müşterisi olabiliyorsun direkt işte ben yükümü gönderirim şu ağırlıkta vesaire de ayarlayabiliyorsun. Hı -hı. Müthiş müthiş. müthiş. müthiş bir şey. Evet. Evet. Yani in insan iniş sistemi var. Bu iniş sistem belki Mars'ta kullanılacak ileride. Artemis ana kampı. Ben en çok heyecanlandım bu kamp. Yani hmm. ayda kalıcı bir kamp olması. Yani SS değil de bir... Aslında e buradaki gateway e daha önemli. E e bence. Yani gateway e çok e çok e daha e önemli. E tabii tabii. Yani... Gateway evet. çok daha önemli. Benim bu kişisel şeyim hocam. Yani pratik olarak gateway kesin bence de daha önemli de. Hani beni heyecanlandırır orada gidilip yaşayabilmesi. Bu şeyi izlemiştim. Apple'ın, ne o? For All Mankind. Şey, aynen öyle. Orada mesela işte ilk Sovyetler inseydi ne olurdu? Birinci Hı -hı. bölümün başı zaten. Spoiler değil. Hani o inse ne olurdu? İş kızışıyor. Orada kalıcı böyle üstleri falan var. Yani o çok ilgimi çekiyor benim. Ayda sürekli kalan birileri evet, var. Yani ISS yerine düşündüğünüz zaman bir e, şeyde bir uyduda yani bir gök cisminde kalan birileri var ve dünya dışında bir birden yani dünya harici bir gök cisminde insanlık kalıcı geçmiş oluyor gibi bir şey olabilir insanlar var vesaire O yüzden çok önemli peki şimdi sorum size şu ben buradan dedim ki uzaydayız Uyducu şirinimiz de burada yani Egemen İmir Hocamız da burada onu da alalım ve James Webb'e geçelim diyorum ee, sende bir yere kaybolmadı Okan de dur ben, ben de biraz olur. geriye çekileceğim size bırakacağım Selat hocamla birlikte tamam ee, hemen bir karşılam Egemen hocam hazır mısınız hazırsınız peki Egemen İmre Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Sene sonunda yine buradayız dükkanı kapatırken. gene ee, evet. bana düşe düşe James Webb düştü. Ee, ben şeyde ha, Yok e, hocam başka şeyde konuşabilirsin. Ya, şöyle soracağım. sektör olarak e, bizim sektörde konuştuklarımızla e, Hı -hı. bu tür kanallarda konuşulanlar arasında dev bir uçurum var. Çünkü biz sektörün sıkıcı tarafındayız. E, şimdi e, uzay sektörü denildiğinde bakıyorsunuz böyle hani James Webb Tamam, dev projesi proje ama şu kadar kalıyor aslında. İşte insanlı uçur. Herkesin ilgisini çeken konu şu kadar kalıyor. Peki hmm. ne var? Haberleşme uyduları bu kadar. Haberleşme uydusu kimse <gülüyor> oturup haberleşme uydusu konuşmuyor sabahtan akşama ama. Yani işte çalışıyor. <gülüyor> haberleşme uydusu ne zaman konuşuyorsun? Hep verdiğim bir örnek var. İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı olur. Ee, dakika 85-2-1. İşte e, bir taraf atak yapıyor ve Türk Sat gidiyor. İşte o gün yakarlar yani, hani Türkiye ya, ya, yakarlar Gezeceğini mı? Yakarlar böyle, meşaleyle yakarlar yani, hani e, o gün hatırlarsınız bir saniye. Türk diye bir şirket vardı ve biz oradan yayın alıyorduk e, diye e, James Webb falan biter yani. O yüzden de e, biraz hani e, James Webb işin hakikaten eğlenceli bir kısmı yani mühendislik tarafından bakıldığında inanılmaz bir şey. James Webb kimin 21'in son günlerinde fırlatıldı aklına doğru kaldıysa o yüzden 2025'te değil mi? 25'te ee, 25 e, gene evet neredeyse oldu. Ama James Webb fırlatıldıktan sonra çok uzun bir zaman aslında <gülüyor> e, biz anlamlı bir veri alamadık çok normal olarak çünkü öncelikle şeye kadar yerine kadar gitti öyle söyleyeyim bulunduğu istasyona <gülüyor> kadar e, güneşle dünya arasında sabit bir noktada durduğu bir yörüngesi var onun. Yani gene dönüyor elbette de biz tar kendi tarafımızdan baktığımızda güneşle dünya arasında onu sabit duruyor gibi görüyoruz hep birlikte döndüğümüz için. <Gülüyor> O dünyadan yaklaşık 1 milyon kilometre mesafede. Kendi istasyonuna kadar gitti. Ondan sonra açıldı, etti Böyle origami gibi açıldı. Herkes böyle tabii tırnaklarını yiyor şimdi. Sinirden, stresten. Çok acayip bir şey. Yani biz bir tane güneş panelini açmadan önce 40 sefer düşünüyoruz. İşte işte güneş paneli açılır mı? Açılmaz mı? Yedekli mi? Kursak sistemini? Alt üstü güneş paneli arkadaş. Yani hani üç tane açılmış. 1000 tane açılmış. Bizimkisi de birincisi olacak. Yani yok o mekanizmi alalım. Bu mekanizmdeki şok yüküne kadardır. işte falan. Çok düşünüyoruz yani hani işte kamera kapak koyalım mı falan bin kere düşünüldü bu konular. Ondan sonra e, bunlar oldu oldu oldu derken. Hocam bu arada James Webb kadar mekanik anlamda böyle açılıp eden başka kompleks yapı yok herhalde. O yüzden belki de çok. Yani, yani. ISS'in toplamını alırsak aha o günlerden bu. <gülüyor> evet abi, Ama abi, ilk abi. fotoğrafını yayınladığı <gülüyor> yayınımız Değişim, var bakın. Dinledi. Herkes tişörtlüymüş D yayınımızı. o zamanlar. Evet yazdı. Bu yayınımızı bu ne zaman? atıyorum çete. Bu yayın mı? ne zamandan? Evet herhalde bakayım. Beş ay önce diyor tabii. Yani evet. bu, Temmuz'du, o, Temmuz'du, Temmuz'du bu. İlk fotoğrafını yayınladı. Hep birlikte konuşmuştuk. Çok güzel bir yayındı. Evet. Konuştuk yani. Biz bunları anlattık demek için. Evet evet, <gülüyor> evet. bunların <gülüyor> hepsini konuştuk. Ee, evet. O yüzden de şimdi peki ne oldu o konuştuğumuz zamanlardan sonra? Evet. Hmm. Şimdi herkes düşünüyor ki Fıratıldı, iş bitti. Hayır, öyle bir şey yok. Sonra bir kısım insan düşünüyor ki Fıratıldı tabii iş bitmedi. Önce yerine gidecek falan. Yerine gitti. İş bitti. Hayır, iş bitmedi. Orası burası açıldı falan. İşte o zaman iş başladı aslında. Hakiki iş o zaman başladı. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam kaç saniyeydi? 37 tane. Mi? Aynayı açıyorsunuz sen. Yani bizim dünyamızda böyle çiftli aynı açılmaz mesela. Çünkü Mümkün değil. Aynaların kalibrasyonu yapılamaz. Çünkü o aynalar yekpare bir ayna gibi çalışmak zorunda. Çok hassas böyle işte. Ee, bilmiyorum oradaki ayna toleransları ne kadar ama belki mikron e, nispetinde o aynaların birbirleri ayarlanması lazım. Bunu da yapmaya yöntemi yıldızlara bakıyorsunuz. E, yıldız haritasına bakıyorsunuz ve bu görüntüler üste çakıştıracak şekilde aynaları ayarlıyorsunuz. Bu kalibrasyon işi çok uzun zaman aldı. E, normal olarak. Belki 2-3 ay bir zaman aldı. Çünkü çok hassas kalibrasyon yapılıyor ve ancak o zaman siz gerçekten ya bizim bu yaptığımız işler çalışıyorun cevabını aldınız. Gerçekten de o zaman görüntüler gelmeye başladı ve de gerçekten de çok güzel görüntüler gelmeye başladı. Hubble'la falan karşılaştırılıyor tabii, kıyas kabul edecek bir şey değil. Ee, Hubble pratikte de 40 yıllık bir tasarım. Yani James söylediği bu arada 20 yıllık falan bir tasarımdı muhtemelen. Ee, bugünün tasarımı değil ama e, yani... Kafaya bir şey koyduğumuz zaman insanlık olarak neler yapabileceğimizi göstermesi evet. açısından James Webb acayip, yani mühendislik açısından söylüyorum, çok acayip bir alet. Ee, ve de hani karşımıza çıkan sorunlar James Webb'de her zaman şu, işte aklımıza bir şey geliyor. Diyorsunuz ki mesela dünyanın en hassas uydusunu yapacağım diyorsunuz, bir derdiniz var. Sonra şunu fark ediyorsunuz, o şeyi yapmak için gerekli aletiniz yok o toleransta başıma gelmiş bir olayı anlatayım icat Şimdi, etmemiz lazım e, yok. <gülüyor> öyle bir sıkıntı vardı hocam yani efendim, onun için icat ediliyor böyle bir yok. alet yok icat etmek yani, gerekiyor önce <gülüyor> yani ben Sentinel 2'nin yeni jenerasyon uydusu tasarımında çalıştım altı e, ay önce işten ayrıldım işte önce son iş. Sentinel 2 uydusunu arpoz Ajansı'nın İki tane büyük görevi var. Herkesin bildiği. Sentinel-1 ve 2. Iki. Bunların ikincisini yeni nesilinin e, Phase Zero, feasibility çalışmasında teknik lider olarak çalıştım. Şimdi bize isterleri verdiler. Optikçi arkadaşlar tabii iş yapıyor. Ben teknik liderim değil, şey anladığım gibi konuşmuyor. E, optikçi arkadaşlar dedi ki, abi dediler işte bizim bir difü difüzör yapmamız lazım çünkü güneşe bakıp kalibre ediyorsunuz kendinizi. Yalnız dediler şimdi e, dünyada yapılmış difüzörlerin boyutu Sentinel-2'de falan bu kadar. Diffuser ne hocam? Diffuser, ya ışığı difüze ediyor. Böylece güneşe baktığınızda yekipari bir aydınlanma elde ediyorsunuz ve diyorsunuz ki ha, ben bütün böyle şey gibi. piksellerde aynı ışık değerini okuma, okumam lazım. Işığı dağıtıyor. Hı -hı. Aynen öyle. Böyle A4 kağıdı güneşe tuttuğunuzda hepsi birden üniformarak e, aydınlanır ya öyle bir şey yazsın. Floresanların önündeki o şey gibi bir şey aslında. O evet. bir yüzey olur. Evet. Işığı dağıtsın maksat. Her yere eşit hı hı. versin. Tek kaynaktan geliyormuş gibi değil de. önce maksat ne? Bütün piksellerde aynı ışık değerini okumaya çalışıyoruz. Ki diyeceğiz ki eğer ışık farklı olursa o pikseller arasındaki kalibrasyon farkından kaynaklı Buna göre kalibre edeceğiz. Bunun gibi trilyon hı hı. tane enteresan iş var. James Webb'de e, yapılanlar da bu, bu tarz işler. Buradan işte güneşten gelen ışık da belli. Radyometrik kalibrasyon vesaire yapılıyor. Yalnız dediler ki abi işte Şimdiye kadar yaptığımız en büyük şey işte şu boyda falan, A4K'tan biraz daha büyük. Dediler ki bizim yeni uyuduğu için kapı ebadında bunu yapmamız lazım. Dedim nasıl? Vallahi kapı ebadında yapmamız lazım diffuser'ı. Dedim nasıl yapacağız? Dediler Avrupa'da bunu yapan öyle bir alet yok. Avrupa'dakiler bunu <gülüyor> bu kadar yapıyor. Dedim bulun. Bu Araştırdığa baktılar şeydi abi Amerika'da bunun yapılabileni varmış. Yalnız milyonlarca euroluk aleti getirmemiz lazım, bir tane üreteceğiz. Onun da şeyi belli değil. E, dediler ki, ya, o kadar geniş bir anda görüntü almaya çalışıyoruz ki oradaki üniformatisi tutmayacak galiba dediler o zaman şöyle bir şey yap yapalım şöyle küçük küçük parçalardan e, birleştirelim diffuser'ı ki hmm. ve bunu da bir eğimli hale getirelim <gülüyor> Şimdi, ama bunu nasıl yapacağız böyle bir şey yok dünyada bu parçalı diffuser yok önce parçalı diffuser teknolojisini geliştirip kanıtlamamız lazım. Yani şimdi Bunun çok gibi e, yani Sentinel-2'nin yeni nesil de James Webb kadar karmaşık bir uydu değil, e, yani Hı -hı. mekanizması yok mu kadar zaten ama çok hassas bir uydu. Ve sürekli olarak şu soruluyor, peki bu Avrupa'da var mı, peki bu Amerika'da var mı, dünyada var mı? Yani birçok durumda Hı -hı. yanıt hayır oluyor. Bu yüzden de yani mevzuyu James Webb'e getireceğim, işte kalibre edeceğiz mesela, e, yerde optik kalibrasyon cihazına ihtiyacımız var. Var mı abi bilmiyoruz diyorlar. Çünkü hmm. neden? Bu kadarı yapılmış olmayabilir. Hubble'da hesabı sorun çıktı. Ee, Aynı yapıyorsunuz. Aynı pek istediğiniz toleransta yapıldı mı? Bunu test etmeniz lazım. Test cihazınız yok. Test cihazı geliştiriyorsunuz. Bu toleransta olup olup Test yani. cihazın doğru ölçtüğünde hani. Çünkü önce valide etmekten yani, doğrulamak yani onu lazım. Onu test edenleri kim test edecek falan gibi evet. bir durum oluyor. Yani evet. Daha küçük şey test edebiliyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki an bunu burada gösterdiysam bu sonraki de oluyordur o halde diye bu şekilde gidiyor konu. Yani anlatmaya çalıştığım konu biraz James bir yaparken insanlar en başta diyorlar ki abi biz bunu işte mesela 10 yıla atarız. Sonra bir fark ediyorlar ki teknolojinin içine girdikçe bu yok. Bu yok, bu yok, bu yok. Ee, bu arada bunları, hadi bu, bu, hadi üretiriz. Bunları üretecek teknolojimiz de yok. Bu teknolojiyi geliştireceğiz ondan sonra. O yüzden de işler geciktikçe gecikiyor tabii. Ee, onu test ediyor. Bir de ee, şimdi fırlatma için diyorsunuz ki test etmemiz lazım. Ee, test de bir yerde bir tane sorun çıkıyor. Oturup bekliyorsunuz. Kalan bütün testler duruyor. Çünkü bunu defalarca test etmeden fırlatamazsınız. Bu yazı turu atılabilecek bir konu değil yani. Ee, ona dayanıyor mu? Buna dayanıyor mu? Yok işte mesela parçacıklar var, Uzayda Burada çöpler var aslında ve bunlardan bir iki tanesi yavaş yavaş e, aynı ara zarar vermeye başladı. Ama hesaba katmışlardı bunu. O yüzden görüntü kalitesinde ciddi bir düşme olmadı. Ama Hı -hı. E, bu şekilde bir şeyler de yapılıyor. Yani bu uyduyu yapmak yetmiyor. Orada çalışacak mı sorusunu unutuyorsunuz. Orada çalışacak mı sorusu radyasyon, güneş patlaması, şusu, busu bir sürü sorun da beraberinde getiriyor. Evet. Böyle ee, bir iş yani. yani James Webb meselesi çok ilginç. Evet. Gelen o fotoğraflar da... bizim için hani önemli ama çalışmaya da bilirdi yani 12 yıl falan gecikti değil mi yanlış hatırlamıyorsan? Bayağı bir gecikti Doğukan sen daha iyi yani, hatırlarsın. 2000, yani, normal orijinal fla tarihi 2007 idi oraya kaydı zaten. Yani ha yani bayağı gecikti. bayağı gecikti ama dediğiniz gibi o kadar çok parça var ki yani şimdi hadi yollayalım artık bitsin olmuyor yani hani. Çalışması lazım, şey yani. çok o yani. imzalayacak, bu imzalayacak, oldu diyecek, evet. oldu diyecek, bütün testler e, evet denmeden kimse onun altına imza bir atmadı. Birkaç bir bir bir defa bu eksende bu proje diye. Tabii tabii. Yani, yani evet. bütçe çıkmadı, sonra tekrar gittiler, şey yaptılar, zorladılar, yeniden evet. bütçe istediler, ek bütçe 3 Üçüncü, dördüncü parti ek bütçe istendi ve senatodan geçti onlar falan ondan sonra evet. oldu. yani Yoksa iptal yani de edilebiliyor. Iptal de... De... Noktada evet. evet. Yani şey çok büyük bir başarı, çok uzak bir yere gidiyor. Ve gitti yani. Hani yapılacak bir şey yok. habul gibi değil. Gidip e, onu düzeltecek bir şeyimiz yok. Hubble'da olan gibi. Ve çalışıyor. Evet, bu. Ben bunlara çok böyle şey oluyorum. Ne derler? Hayran kalıyorum. Yani bunu yapan bilim insanların da böyle ellerini öpesim geliyor. O kadar şey bir şey ki yani e, bir sürü ufacık tefecik şey demin animasyonda gösterdim. Onlar kabasıdır yani. Bizim anlayacaklarımızdır. Bir de içeride sistemler var. Bir de bu aynaların hatırladığım kadarıyla her biri tek tek, tek oynuyor ve kalibre evet. oluyor. Her yani o kadar çok milyon tane sorun çıkacak yer var ki çıktı belki çözdüler bilmiyoruz veya çıkmadı ama bunu böyle çıkmadan bu kadar uzağa gitmesi Egemen Hoca'nın değil mi yani? çok kalabalık bir ekip yani her bir ayrı parçasının her tabii. bir ayrı grubu var yani her grup... O da ayrı her, bir sorun hocam aslında yani tamam bir konuda çok kişi çalışıyor ama onları koordine etmek de zorlaşıyor. Biz gelecek bir e biliyoruz mesela yani ekip... Ev bir sistem şey, problem o. Tabii tabii yani, o ekibin çünkü şey de değil. Hani ben yayını hazırladım, afişi görmedim. Hani öyle bir problem dedi ki onun yaptığı vidanın işte ötekine sallıyorum, uyuması, yazılımın uyması. Yani e, insanlığın bir şeye böyle kafasını koyduğunda böyle yapacak yapacak olması Egemen Hoca'nın dediği gibi o çok ilgimi çekiyor benim çok yani. Bir çok hayranlık ilgini de çekiyor. En şey. ufak en ufak bir hatayı afet mi afedemeyebilir bu tarz çalışmalarda. Yani Hı. düşünseniz Hı. oraya Hı. kadar gönderiyorsunuz çok ufak bir hatadan dolayı çalışmıyor. Hayda deyip böyle. Yani zaten <gülüyor> de şöyle en ufak bir hatanın da çalışmıyor olmasın diye mühendislik e, çok Hata fazla yedekli oluyor. yapılıyor. Hı -hı. E, o oluyor, o yedek oluyor, onun marjini var, onun marjini, bunun marjini. E, Havacılıktaki yani... sisteme çok benziyor işte. Yani mesela uçaklarla ilgili yine redundancy diyorlar buna. Gerek, ne diyebiliriz? Gereksiz e, ekşek. Gereklik. Gereklik. Evet, yani en en tedirgin eden şey şeydi o, o koruyucu hmm. bir böyle alüminyum folyodaki kalkanlar evet. ya şu evet, şu kalkan. onun yırtılması yani şu anda ben hala hmm. tedirginim ya yani. ona nasıl bir tedbir aldılar acaba merak ediyorum çünkü sonuçta uzayda sürekli bir oraya mikro şey gelip çarpıyor oraya yani nasıl evet. bir yapı acaba gerçekten merak ediyorum. Ben daha şimdi şey var. Ve... Bili marjin yapıyor onu işte başka çare yok diyorlar ki o, yani. yıllık işte mesela yüzde üç oranında bozulmaya uğrar böyle böyle böyle olur diyorlar. şu kadar ve da taş ki. çarpar hani onları da hesap edip ama yüzde üç neye göre yüzde üç bir oturup o yörüngedeki e, çer miktarının istatistik dağılımını e, ve bunun e, Hangi hızla çarpacağının profilini ortaya çıkartıyor, büyüklüğünü ve hangi hızla çarpacağının. Sonra bunun oradaki ısı kalkanlarına olan balistik etkisi hesaplanıyor. Ve yani mesela bu kadar mı delik açacak, şu kadar mı delik açacak çarpan bir şey. Bunlardan kaç tanesi çarpar? Buna göre bir istatistik analiz falan var onun arkasında yani. Ya Mikrometeorlar ama çok çok küçük hocam. Onlar biliniyor mu? Bilmiyorum açıkçası. Mikrometeorların etkisi, hızları çok çok daha, momentumları yüksek oluyor yani şeyleri e, oradaki oraya gidip ölçüm de yapmış değiliz. O yüzden evet, statiklik modellerimiz Tabii. var yani buna dair. Ee... Yani redondancy'ye bir, yani bir örnek vereyim mesela. Uçakların birçoğunun iniş takımlarını dikkat etmişlerdir belki izleyicilerimiz sizde. İki tane tekerlek vardır her bir tarafta yani. İki tane ana iniş takımı önde bir tane. Bu kanadın diyelim ki sağdakine bunu ele alalım. Bunda iki tane tekerlek var. sağ solun. Yani araba gibi tek burada, tek orada değil. Niye? Bunun biri patlasa bile ötekiyle inebiliyorsunuz tek başına. Gibi düşünün. Motorlu işte uçaklar. Bir... Evet, aynı şekilde. Mesela ya da işte e, önde mesela algılayıcılar var. Böyle pitot tüpü deriz biz ona. Böyle dikkatli bakarsın uçağın burnuna. Her iki tarafta da böyle öne doğru işte ucu açık böyle tüpler vardır borular. Mesela onların çok hayati önemi var ama o kadar fazla var ki. İşte bir tane ona var, kaptana var, ötekine var, öteki var, bir de onun yedeği var, yedeğinin de yedeği var. Hani birine kuş çarpar, birine işte yuva yapar bir şey. Çünkü bunlar hep başlarına gelmiş, başlarına gele gele çözmüşler. Mesela ben şey bilgisi duymuştum, o da çok ilgimi çekti. Asansörlerin bugünkü, hani bu normal işte büyük binalardaki asansörlerin 6 tane çelik halatla tutuluyor farklı yerlerden. O halatların bir tanesi bile full kapasitedeki kabini taşıyabiliyor gibi bir durum var. Ama hani 6 tane biz 5 tane fazla koyalım gibi bir şey yapacak. O redundancy kavramının günlük almıyorlar. hayattaki, ha günlük hayattaki etkileri burada da herhalde öyle yapıyorlar ama yine de çok büyük bir başarı. Peki ben size şunu sorayım hocalarım hepinize. Yani James Webb ile ilgili şimdi buradan çünkü füzyona geçeceğiz. Füzyona ve GPT'ye, yapay zekaya geçeceğiz. Ya James Webb ile ilgili e, genel son böyle söyleyeceklerinizi alayım. Düşüncelerinizi alayım kişisel. Vallahi ben Çin bir sonraki merak ediyorum ya. Çünkü bugünden e, bir sonraki gün düşünmeye başlarsak anca işte 15 seneye falan fırlatırız diye düşünüyorum. <gülüyor> e, aklıma şeyler geliyor aslında. İnterferometriyle ne yapılabilir konusu çok uzun zamandır çalışılıyor. Hı -hı. Yani o kadar uzun zamandır çalışılıyor ki ben yaşlandım benim master konumdu bu. Uzayda interferometri Hı -hı. nasıl yapılabilir konusu. E, ya master konumun bir tarafıydı bu. Çünkü interferometri yapabilmeniz için birden çok uyduya ihtiyaç var. E, Hı -hı. Yani e, interferometrinin bu konusundaki bilgim şu kadarcık, yani o konuda bir e, ukaralık yapmak beni çok aşar ama e, şunu söyleyebilirim, interferometriye çok hassas ölçümler yapılabileceği için şunlar düşünülüyor. E, Swarm falan herhalde öyleydi. Belki daha ileride daha başka uydularla kaç uyduyu bir arada kullanıp bunları yekpare bir sensör gibi çalıştırmak e, ve interferometri işini uzaya daha da fazla taşımak. Galiba dediğim gibi birkaç tane bu tür proje var Esa'nın falan ama e, Gideceğiz, daha da fazla interferometri çalışacağız. Optik interferometri bildiğim kadarıyla yok ama RF interferometriyle belki bir şey yapacağız. Hı -hı. Uyduların arasında belki 1 milyon kilometre mesafe olacak ama birbirleriyle olan mesafeleri milimetre hassasiyetle ölçecekler. Hı -hı. Ee, ondan sonra diyeceğiz ki uzayı başka türlü gözlemleyecek. Başka başka cihazlar... Göremediğimiz yok. şeyleri göreceğiz belki. Yani uzakta belki görmediğimiz. Yani işte interferometri izleyicilerimiz nerede hatırlar? E, Karadelik fotoğrafını hatırlarlar. O da interferometriyle çekilmiş bir şey. Yani dünyada çok başka uzakluktaki yerdeki radyo teleskoplar onlar değil mi? Radyo hı hı. teleskopların tek bir büyük yekpare çanakmışçasına öyle anlatayım. Çalışma sistemi aslında çok önemli bir şey. Bunu bir de, şimdi buradaki mesafemiz sınırlı dünyayla ama uzayda çok daha büyük. Çünkü çanak boyu büyüdükçe ya da o alan büyüdükçe çözünürlük artı. Daha keskin, daha uzağa, daha detaylı görebiliyorsunuz. Çok değişik yerleri açacak bir şey bu aslında çok büyük. Evet ee, benim aklıma geliyor. Hani bir sonraki adım ne olabilir deyince benim doğrusu alanım değil. O nedenle amatörce sektörün kenarındaki bir kişi olarak bakınca bunu görüyorum. Yani hakikaten de James'in bir sonraki versiyonu neye benzeyebilir? diye düşünüyorum. Ya da şu tür şeyler yapacağız aklıma o geliyor. Şimdi ayna açalım delice bir düşünce. Bizde mesela hı hı. hani James Webb kasar. Ama ben bunu söylesem gülerlerdi. Çünkü ayna açmanın sebebi şu. sizin roketinizin belli bir çapı var. Normalde aynalar o çapla orantılı olur. Çünkü ilk kez dediler ki yo aynanın çapı roketin şeyiyle, çapıyla orantılı olmak zorunda değil. Onda sınırlı olmak zorunda değil. Biz böyle bir şey açabiliriz dediler. Bu Delice bir düşünce. Şimdi bu çok kapılar açacak ve bu ileride hem yer gözlem uydularında kullanılmaya başlanacak diye düşünüyorum. O bir. E, i̇ki, e, o halde belki bir sonraki adımda birden çok uyduyu oraya yollayacağız. Her birinin bir tane aynası olan. Şu, şu ayna. James bin kadar bir aynayı düşünün. Sonra bunları uzayda birleştireceğiz. Kenetlenecekler birbirlerini Ve yekpare bir uydu gibi e, dev bir, bir rokete fırlatılamayacak bir uydu yapacağız. Belki yani. Çünkü James ve çok delice bir projeydi. Yaptığımıza göre bir sonraki delilik ne olabilir? Ee, ben onu merak ediyorum şu an. Tabii. Çok ilginç Benim kristal bakınca gördüklerim bunlar. <gülüyor> <gülüyor> aynalar, aynalar tabii ki çok önemli. Yani ne kadar büyük ayna o kadar çok data demek. Bir de tabii işin sensör boyutu da var. Yani James Webb'i Hubble'dan ayıran en büyük özelliği kızıl sensörlerin çok daha farklı dalga boylarında hassas olması. Ve böylelikle çok e, derin uzayı çok farklı dalga boylarında görüntüleyebilmesi e, ve de işte bu büyük patlamaya kadar giden süreci çok daha e, net bir şekilde bize anlatacak olması. Benim beklentim bu. Yani bu, bu sene daha yeni böyle e, şey fotoğraflar gönderdi. Böyle ne derler PR amaçlı fotoğraflar gönderdi. Ama hmm. bundan sonra daha böyle bilimsel data, e, bilim insanlarının üstünde e, oturup çalışacağı datayı e, esas beklenen şeyi bundan sonraki süreçte gönderecektir. Benim beklentim o yönde ve bunu da dediğim gibi daha önce işte Hubble'da olmayan far infrared daha çok dalga boyunda alınan görüntüler olacaktır diye düşünüyorum. O da çok önemli. Evet. Dolkan senden alalım. Bende şey var daha çok e, görev süresinin uzatılması var. Yani James Fırat'ın bir şey haberleri çıkmaya başladı işte. Bu aracın görev süresini nasıl uzatabiliriz, i̇şte robotik bir görev yaparak uzatabilir miyiz, işte yakıt doldurabilir miyiz diye. Bu biraz daha benim ilgimi çekiyor. E çünkü baktığımızda Hı -hı. E, Hubble bayağı uzun süredir yörüngede işin yapı Tabi artık biraz daha bozmaya başladı. Hatta ona bile bir servis görevi düşünüyor nasıl SpaceX'te mesela. Hı -hı. Bu tarz şey yapılsa, hani, robotik bile olsa. Yani J7 görevin süresi uzatılması gerekiyor bence. Çünkü ha, bayağı onun suyunu sıkmamız lazım ya. O aracın suyunu sıkmamız gerekiyor. Evet. Zerim sebebi ama servis uçuşu olamayacak herhalde bayağı uzakta yani Lagrangic'de. Bunlar robotik bir şey düşünüyorlar bunlar. Robotik bir görev düşünüyorlar. Gene robotik gönderip onunla yapmayı ya, düşünüyorlar. Hubble'daki mantık şu belki onu anlatırsak daha şey olur. Hubble'da Hı -hı? bir şey düşünüyor, Hubble'ı kenetlensin. Ondan sonra Hubble'ın bir parçası olarak daha üst bir yörüngeye yollasın. Ve o üst yörüngede yakıt ihtiyaçlarını da, ateşleme ihtiyaçlarını da o karşılasın. Yani çünkü Hubble'da bildiğim kadarıyla, çok iyi bilmiyorum ama yakıt ikmali yapma imkanı yok ama genelde bu tür servis görevlerini kenetlenip onun bir parçası haline gelip oradan hmm. yola devam ediyorlar. Belki benzer bir şeydi. Şey için, James Webb için düşüneceğiz bilmiyorum. Yani açıldıktan sonraki geometrisin uygun mu ama. Hı hı. Hubble kaç kilometrede? E, 500 kilometre civarı olması lazım. E, şu anda Bayağı. yörüngesini yükseltemiyoruz İtki modülü yok. Uzay mekiği yapıyordum. Bu. E, şimdi bunu işte SpaceX'e nasıl ortak bir e, hayır çalışmasın diyelim artık. O tarz bir şey düşünüyorlar işte. Yörüngesini yükselttikten sonra bakacaklar artık. Yani Dragon'la işte defa yükseltildi diyebiliyorum ben değil mi? Yani 91 yılından beri servis görevler aynı. İşte hem parça değiştir hem işte yörünge Hem parça hem yörünge, yörünge yükselttiler. Ama işte 2009'dan beri yok öyle bir servis görevi. Çünkü uzay mekiği yok artık. İşte Dragon düştüler bakalım. Eğer olursa yörüngesi yükseltilebilirse, sonrasında servis görevi içinde bir yapılabilirlik çalışması olduktan sonra bakarlarsa hmm. yani servis görevi olduktan sonra yine devam eder e, Hubble bence. Aynısı işte de olursa tadına yenmez. Evet. Peki hocalarım. Son sözlerinizi aldık. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Her zaman gibi. Gelecek de dostları. Ne zaman çağırsak her zaman yanımızdasınız. Biz de size öyle. Karşılıklı tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. 2023 çok güzel olsun sizin için. Tüm istekleriniz gerçek olsun. Egemen Hocam e, iyi bir iş. Yeni işinize geçmediyseniz <gülüyor> gönlünüze göre bir iş diliyoruz size. Yeni işimi geçtim? Teşekkür ederim. Geçtiniz. O zaman yeni işinizde. Yeni işinizde başarılar dileyelim. Kolaylıklar dileyelim o zaman. Teşekkürler. Görüşmek diliyorum. üzere. Hoşçakalın. Herkese iyi yıllar şimdiden. İyi yıllar Hoşça kalın. Şimdiden. Kendinize iyi bakın. Doğukan sana ve ekibine de teşekkür ediyoruz. Selamlar. Hı -hı, Senle iletmiş olalım bütün ekibe Hı -hı. E, yeni yıl dileklerimizi. E, yayınlarınızı hızla devam ediyorsunuz. Chat'te paylaştık. Abone olsunlar size, unutmasınlar desteklemeyi. Biz de beraber çalışmaya devam tamam. edeceğiz 2023. Yeni yıl 2023 güzel gelir umarım ya. Bayağı bol böyle gelişmenin olduğu bir yıldız, Hı -hı. Olmasın Hı -hı. artık. Beklediğiniz var mı fırlatmalar böyle hızlıca isim isim sayabileceğin? Şunlar bekliyoruz 2023'te. Var. Var, var mı? Fener var şöyle, bak onları teaser yeni... yapalım. Aynen yani yapalım. Çünkü direkt ilk başta star var zaten. Büyük bir, abimiz, evet. yani ağır Hı -hı. abimiz. Güzel bir plan düşünüyoruz ona. Aklına Hı -hı. ufak bir şey var bakalım. Onu yapabilirsek çok güzel olur. Hı -hı. Sonrasında e, Vulkan'ın elimiz bir roket var. O uçacak. Dedim o ticari... Ya Vulcan, evet onu biliyorum. Büyük Hı -hı. çok güçlü Hı -hı. orada değil mi? Hı -hı. Evet. Aynen. E, a, şey, Esa'nın yeni roketi e, arayan 6 fırlatılacak. Bu da var. Hı -hı. Hı -hı. Starship baktım. ne aşırmadı şu anda? En son ne yapıldı Starship'te? Şu anda bu... İndiremediler değil mi? Hiç inme olmadı sağlıklı. İnme oldu şeyde, yörünge tuşları inme oldu. İki kere indirdiler, bir tane sert indi patladı, diğeri de indi. Evet, patladı da bir sağlıklı tergiliyor. inme. Sağlıklı inme en sonunda oldu, o SN15 dediğimiz prototip de oldu. Oldu mu? Hı -hı. Onu sevgiliyorlar şu an orada. Hatta böyle bir parçasını kesmiş de böyle 1000 mine özel parça üretip çalışanlara vermişler. Hı -hı. Bayağı bir bilimsel görev fırlatacak işte bu şeyden. Yani bir sürü araçta Mesela Falcon Heavy şeyi fırlatacak bu. Umut abi bahsetmişti. Ee, Saiki dediğimiz zorlayı aracını fırlatacak işte bu. Hı hı. Sürekli Ne yapıyor Bilmem kaç trilyonluk asteroid haberini görmüşsünüzdür hepimiz. Ona gidecek, hı hı. onu inceleyecek bu araç. Tamam yine asteroid görevleri evet. Aynen. Var. Asteroide çarptık, dart görevi bu sene oldu değil mi? Bu sene izledik onun canlı yayında. O da güzeldi bak. Şimdi ne olacak sonrasında? Ne ee... olacak sonrasında? Polaris doğum görevi olacak. Burada ilk defa ticari bir şirketin uzay yürüyüşü yapacak. İşte Dragon'da olacak bu. Hmm. İşte en iyi çeke kısımlarından bir tanesi de bu. Yani Starship'in bir, bir ton görevi olması bekleniyor. İşte birkaç farklı platformun olması bekleniyor. Bunu göreceğiz hep beraber. Starship şeye çıkmadı ama değil mi? Ya yani atmosfer dışına çıkıp yörüngeye Yok, Starship, çıkıp bu geri bu inmedi o oluyor. ikinci şey ile birlikte parçası Aynen. birlikte da. O, o bunu işte olacak i̇şte Bu ilk yörünge uçuşunu olacak. Şu an Yapmaya çalıştığı şey, rampaya havaya uçurmak bu görevde. Çünkü <gülüyor> uçarsa yıllarca ileri gider. Çünkü e, şey risk de burada, sadece kendileri değil, Artemis'e de bağlı Starship. Yani hı çünkü atlasını bu araç indirecek. Tabii. Bu zaman. Ki bir de Starlink açısından da Starship önemli. Çünkü yeni jenerasyon Starlinkler de bu, bu uzay aracı, şey, roket fırlatacak. Hı hı. Yeni müşterileri de olacak sonuçta. Yani istedikleri şey hızlı bir şekilde bu aracı aktifler, bakmak güvenli bir şekilde. Evet, evet çok önemli fırlatmalar var işte bunları nereden <gülüyor> takip edeceksiniz arkadaşlar uçaya da yani iptal de olsa onlar yayın yapıyor Biz bir kere <gülüyor> yapıyoruz iki kere ama diyoruz bırakıyoruz ama uçaya belli değil hepsine yapıyorsunuz siz artemiz de anlatırlar e 4 saat çok ha, yaptım çok güzel hatırlıyorum çok da güzel bak sonunda... fırlatılmayınca daha mı güzel oluyor <gülüyor> <Dokunca>. <gülüyor> Çok zevkli sohbet <gülüyor> oluştu bak, hatırlıyorum. Ya şöyle bana bak, dört saat yayın ben bana şey yapmadı böyle ertene sonra, niye yayın yaptık ki demedim. İyi ki yaptık, evet. çok güzel bir yayın oldu, hani, çok keyifli yaptık. En sonunda tüm ekip toplandı işte, Umut abi olsun, işte abi sen ol, ee, Ahren abi geldi sürpriz bir şekilde bir anda. Çok keyifliydi yani. yani, asla şey yapmadım yani, hani niye yaptık ki demedim. İyi ki de yaptık yani. Ben hiç evet, fırlatma zaten... bahane, sohbet şahane gibi bir şey kesinlikle, oldu orada. Yani kesinlikle. çok önemli bilgiler oldu. Biz de bir kere hatırlıyorum, bir, bir, bir gönderimde öyle yapmıştık ya fırlatmada. Bayağı bir bilgisini paylaşıp, inspiration olabilir, bayağı bilgi paylaşıp, çok güzel yapıp fırlatılmamıştı. Sonra açıp sırf fırlatmayı izlemiştik ama hep şey demişler, bak biz bunu anlattık, zaten burada var. O iki videolu bir sistem olmuştu bir tanesi hatırlayamadık şimdi. Ya, onu yayını da yaptı. Tek fır, yayında evet. fırlatmıştık da hangisi acaba diye düşünüyorum. Bir tane öyle hatırlıyorum. Belki bir önceki seneden de olabilir. Olabiliyor abi. Olabiliyor olabilir. yani hani fırlatmamıza. Yine de ama arkadaşlar takip edin saat kaç olursa olsun UC'ye onu bulabilirsiniz. Kesinlikle. Peki. Buradan bir sonraki habere geçiyoruz. Doğukan uğurluyoruz seni. Kendine Hoş çok mi? iyi bak. İyi yıllar. İyi Hocam kaldık baş başa. Herkes gönderdi. Kaldık, kaldık baş, başa. baş başa. Şimdi ben e, füzyondan hızlıca bahsedip Chat GPT ile bitirmek istiyorum. Çünkü bence ne yapacağız? De, bence de. Canlı Kesinlikle. yayında Chat GPT ile biz bir konuşalım. Bakalım konuşalım. bize ne yapalım. cevap verecek. Bunu yapalım, bunu bitirelim yapalım. Evet, bu yayını. Evet, o yüzden aynen. önce füzyonla başlayalım. Şimdi bu füzyonu hep duyuyoruz. Evet. Sürekli oldu olmadı, 10 saniye oldu, şu kadar saniye oldu. Bu seneki farkı ne? Onu soracağım size ilk. Şimdi bu seneki farkı. Iı... Hı -hı şimdi bir malzememiz var bizim etken malzememiz deuterium yanlış bilmiyorsam bu füzyonu hmm. uğrayacak malzeme maddemiz var buna dışarıdan hmm. bir enerji veriyoruz biz bunu bir belli bir sıcakla eriştirmek gerekiyor füzyonun başlaması için bunun için de enerji ihtiyacı var bir enerji veriyoruz ve füzyon başladıktan sonra o dışarıya enerji geri bize veriyor hmm. Etrafı ısıtıyor şimdi buradaki hmm. önemli olan şey bizim verdiğimiz enerjinin onun verdiği enerjinin bizim verdiğimiz enerjiden daha fazla olması e, gerekiyor ki karda olalım bir mantığı Hı -hı. olsun işin. Değil mi yani bunu yapmadıkları yoksa bir anlamı yok. bir olmuyor. Hı -hı. Bu sene yapılan olayda ise e, bir lazer kullanılarak e, bu dötaryum malzemesine e, şimdi birimini hatırlamıyorum da iki birim enerji veriliyor ve üç birim enerji alınıyor. Karlı bir iş var ortada. Ancak ancak diye bir parantez açmak gerekiyor. Hı -hı. Neden? Çünkü mekanizmayı biraz anlatmamız gerekiyor. Mekanizma şöyle, bu yakıtımızı lazerlerle ısıtıyoruz Hı -hı. ve lazerleri dediğim gibi 2 birim lazer enerjisi verdiğimizde bu madde 3 birim kendi dışarıya ısı veriyor ama biz o 2 birim lazeri oluşturmak için yaklaşık 200 birim elektrik harcamamız gerekiyor. Hı -hı. Yani aslında hala karda değiliz yani füzyondan elde edeceğimiz enerjiyi biz tekrar elektrik enerjisine dönüştürüp kullanabilmemiz hala mantıklı değil. Daha onun çok uzağındayız. Ama bu sene yapılan, ilk defa yapılan şey şudur ki e, malzemenin kendisi füzyona uğrayıp kendi abzorpladığı, kendi emdiği enerjinin e, den daha fazla bir enerjiyi dışarıya verebildi. Evet. Bu doğru basınca, mudur? Ha, bunu evet, soracaktım. Evet. Dört adımda anlatalım. Başlatalım. Dört adımda anlatıyor. Hidrojen atomları ısıtılıyor. Belli bir sıcaklığı Hı -hı. ve basınca ee, yükseltiliyor. Tıpkı güneşin Hı -hı. içindeki gibi, güneşin içinde de biliyorsunuz hidrojen yakıt olarak kullanılıyor. Hı -hı. Ee, bir nötronu olan hidrojene, dötaryum. İki e, nötronu olan e, hidrojene de trityum deniliyor. Burada hmm. ma maviler nötron, kırmızılar proton. Yani tek bir kırmızı e, hidrojen atomunu temsil ederken, Hı -hı. E, bir mavi bir kırmızı dötaryum. Gene hidrojenin bir izotopu oluyor. Trityum da hidrojenin bir başka izotopu. Ve bu iki e, Atom füzyona uğrayıp yani bir kaynaşma sonucu tek hı hı. bir helyum atomu oluşturuyor ve bir nötronunu dışarıya salıyor ve bu işlem sırasında da çok yüksek bir ısı açığa çıkıyor. Biz bu ısıyla da suyu ısıtıp buhar haline getirip. Geleneksel yöntemlerle, buhar türbinleriyle bunu elektrik enerjisine dönüştürebiliriz. Aynı yani. şey nükleer reaktörlerdeki sistem. Aynen. aynen. Füzyon reaktörlerindeki sistem aynı füzyon reaktörlerindeki. Ha, yani onu diyecektim. Çok fizyon, karışıyor. Fizyon. <gülüyor> evet. Bizim şu olarak... an o büyük gördükleri, büyük bacalı hani nükleer reaktör Türkiye'de kurulacak. Onlar reaktör, yani tam aynı şeyini bir reaksiyon oluyor, bir nükleer reaksiyon. Ama o fisyon, yani parçalanıyor. Aynen. Burada iki parçalanıyor. Şeyi... Burada, burada iki atomu birleştirmek. Ya bu çok şey geliyor bana hocam. Yani güneşin çekirdeğinde olan bir şeyi burada yapmak gibi bir şey yani bir anlamda. Aynen bir nevi e, güneşin enerji, enerji üretme yöntemini burada dünyada kontrollü. Evrenin enerji üretme yöntemini kullanacağız. Orjinal metot yani aslında bu. Bütün Kesinlikle evrenin doğru. kullandığı metot bu aslında. Orijinal metot çok güzel bir tanrı. <gülüyor> <söyleyeyim>. Kesinlikle <gülüyor> orjinal e, doğanın çalışma... Doğan'ın orijinal enerji kaynağını biz insanlık olarak yapabilmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir tanım. Bunun avantajı ne hocam? Nükleer reaktörü. Kısaca bir de yani Bunu şu, niye uğraşıyoruz yapmaya biz mesela insanlık olarak? Bunun avantajı şu temiz enerji. Ee, Ötekinde radyoaktif kalıntılar ortaya çıkıyor. Evet. Neredeyse hı. sonsuz enerji kaynağımız var. Yani hidrojen ve hidrojen izotopları. Çok fazlasız. Yani şey sonumuz yok. Atığımız nötron gönderiyoruz radyoaktivite anlamında bir problem yaratmıyor. Çünkü fisyon yani geleneksel nükleer santrallerde şey olmayan ne derler aktif, stabil olmayan Hı -hı. atomlar Tabii. ortaya çıkıyor. Reaksiyona girmeyenleri devam de var. Tabii. Evet, evet, evet, evet. Kendiliğinden doğal olarak dışarıya radyoaktivite yaratmıyor salgılayan, emit eden hı hı. atıklar da oluyor. Ve o atıkların tabii ki bertaraf edilmesi, depolanması apayrı problem. Hı hı. Bunda öyle bir problemimiz yok. Oluşan helyum gazı, helyum gazı bile aslında dünya için helyum kaynakları da tükenmek üzere. kullanılıyor. Yani helyumu da kullanılır. Yani, yani ürünü de da, kullanıyorsunuz. Evet. Yapalım da kullanılması dert olsun. Çok önemli evet. değil. Evet. <gülüyor> Ama bir helyum maçı da dünyada ayrıca var. Onu da belirtelim. Hı -hı. Buradaki en büyük olay dediğim gibi çevreye zararı yok. Tamamen zararsız ve e, kirletmiyor ve dediğim gibi sonsuz bir kaynağı var neredeyse. Yani nükleer yani reaktörlere o e, güç güç ne oluyor? zenginleştirilmiş uranyum bilmem ne yapmak öyle onlar şey sonsuz şeyler değil kısıtlı dünyada. Azlında uranyum da değil. Ha, evet ama hani problemleri var ya yani güvenlik problemleri var vesaire Tabii. şey olmuyor hadi bakalım kapatalım kümür reaktörlerini, yüzger enerjisine full nükleere dönelim gibi bir şey olmuyor. Hani öyle o kadar evet. bir kapasite yok ama burada diyorsunuz ki şey ama sanırım o verimlilik artacak zamanla işte şu an dediğiniz gibi iki birim gönderip üç birim alma değil ileride evet. bir birim 10 on birim almaya gelince tamam diyeceğiz artık herhalde enerji sorunumuzu çözdük gibi bir şey gidecek. Aslında yani. o lazer, lazerle ısıtılıyor bu ıı, malzeme. Lazeri hı hı. besleme enerjimizden daha fazla bir aturt almamız lazım ki anlattık. Devam almasını. ettirsin kendisi, Daha var, daha var. Evet. Bence en az hı. bir 25-30 yıl rahat var. Hı hı. Ama Değil başlangıcını önemli... yaptık bu yıl. Önemi hı hı. bu yani bu haber. Güvenlik açısından bir önemli farkını daha söyleyeyim. Fizyonla hı hı. füzyon reaktörlerinin farkını. Hı -hı. Fizyon yani e, parçalanma reaktörleri, uranyumun parçalanması üzerine çalışan reaktörlerde ya da büyük atomların diyelim, sırf uranyumla sınırlamayalım. Hı -hı. E, doğal olarak o parçalanma süreç devam ediyor. Siz dışarıdan bunu durduramıyorsunuz. Burada öyle evet. bir şey yok. İşte Burada Fukushima'da, siz... da, Çernobil'de olan problem evet, aslında. Evet. Burada Hı -hı. siz e, içeriği hidrojenle, e, hidrojeni kestiğiniz an reaksiyonda e, bitiyor. Yani tüpünün altını kapattığınız an Alev söner hesabı o şekilde bitirebiliyorsunuz. Bu çok güzel ve hiçbir tehlikesi anlamda yok. Bunu insanlık başarabilirse başka bence problemler de çıkabilir ileride. Bu da enerji savaşları çok hı hı. yani işin o boyutu bambaşka bir boyut. Yani onu çok ayrıntılı düşünmek lazım. Evet. Biliyorsun hala bir insanlık olarak insanlar birbirini öldürüyor. Hala anlam veremediğim bir şekilde. O zaman ne olur? Hiçbir fikrim tabii. yok. Yani bambaşka bir dünya su, olur. Enerji. Su, enerji. Ne kısıtlıysa onun gibi. üzerine. Tabii Aynen. ki bugün para Aynen. için belki. ya Ne bileyim toprak için, işte ne bileyim güç için. O zaman da aynı onların ölçeceği şey para olmayacak. Su olacak, enerji olacak. Ben şeye takıldım ya. Asıl bu her şey sonunda suyu ısıtıp buhara döndürmeye gidiyor ya. Evet. Orada da sıkıntı var. Bak orayı mesela üçten dördü hocam orayı da çözsek yani o nötrondan daha verimli bir şekilde enerji üretsek direkt elektriğe falan o daha benim şey yapardı yani orada da bir aslında bir inovasyon alanı var gibi. Aslında bu dıştan yanmalı bir e, jeneratör. Hmm. Bu, bunun verimi şu ana kadar insanlık olarak bulabildiğimiz en verimli elektrik üretme yöntemi aslında. Hmm, okay. Bir tek bir tek senin söylediğin şey güneş panellerinde geçerli. Hmm. Fotovoltaik. Direkt e, olarak fotovoltaik evet. hmm. e, malzemenin içinde ki elektronları, yükleri ve e, dağılımı ve eee PN junction'lar kullanarak bir potansiyel fark oluşturuyor ve direkt devre üzerinden bir enerji hmm. transferi yapılabiliyor. Onun dışında Diğer bütün yöntemlerde tabi rüzgar enerjisi de, de bir mekanik enerjidek elde ediliyor ama diğer hı hı. termal yöntemlerden bahsedelim. Hepsinde yani termal enerjiyi, ısı enerjisini... Aynı kömür, mantık. Kömürden üretilendi o. Yani. Evet termal Hep enerji, geotermal enerji olabilir, kömür nükleer, olabilir, nükleer reaktör, olabilir, suyu ısıtıyor. Nükleer olabilir. Mantık. Hepsinde hı hı. E, suyu buhara dönüştürüp buharı mekanik enerjiye, mekanik enerjiyi de elektrik enerjisine dönüştürmek. Evet. Evet, şey i̇şte belki direkt mesela fotovoltaik gibi işte nötrovoltaik bir şey çıkacak. <gülüyor> o çarpan nötrondan üretecek, sallıyorum şey, işte tamamen. Şehde var aslında ya, bir saniye onu atlamayalım. Bu bazı hidrojen yakıtı kullanan... Ha, yakıt pilleri değil, değil mi? Öyle var. var. Hı -hı. Hidrojen suyla tepkimi, hidrojen oksijenle tepkimi girip su oluşturuyor. Hı -hı. Ve gene fotovoltaik hücre gibi bir potansiyel Hı -hı. elektrik olabiliyor. Orada var. Şimdi onu atlamayalım. Evet. Öyle bir yöntem var. Burada Aynen yapması öyle. çok zor ama yani bunu bir yapalım da derdimiz o olsun. Sonrasına yani. sonra bakarız. Evet, Aynen evet. öyle. Peki o zaman chat geçiyorum hocam. Var geçelim. Mı geçelim. Tamam. Şimdi chat geçelim. Ben ekranımı bir paylaşayım. Şöyle yapalım. Bakalım bize neler diyecek. Bir kere chat GPT'den hemen bahsedelim. 2000, yani GPT işte açılımı neydi onun ya? Ay Hep unutuyorum bir dakika. GPT uh, full form diyelim. Çok değişik bir açılım var. Şimdi ilk yani. defa duyanlar için chat ne olduğunu gene bir hatırlatalım. Ha, onu anlatacağım işte GPT ne demek onu söyleyeceğim. Firmasının, open AI firmasının geliştirilmiş olduğu bir dil modeli yapay evet. zekası. Şey bir demek. Bir generative Pre-Train Transformer. Yani önceden e e eğitilmiş e yeni şeyler üretebilen bir e yapı bu aslında. Bunun üçüncü versiyonu GPT 3 var. Bu şeyde bir text verip cevap yani bir text üretiyordu ama bunu bir chat botu gibi karşılıklı konuşabileceğiniz konu takibi yapan hale gelmesi 2022 e, yani bu sene. Evet, o yüzden evet. çok önemli. ChatGPT baya bir olayları salladı biliyorsunuz Barış da video yaptı birçok yurt dışında da bugün şeyler var nasıl kullanılır muhabbeti var. Ben baya zaman geçirdim bunu çünkü şunu fark ettim bir noktada olay aya gidiyor tamamen her şey. Psikologlar olarak biz AA'yı nasıl kullanacağız? Yani mesela chat GPT sizin bizim bir intake dediğimiz ilk görüşme. İlk görüşmemiz vardır bizim. Bu daha uzun sürer. Danışanın işte geçmişini alırız neler istiyor. O bilgi alma. Bunu bazen mesela biz daha az tecrübeli terapistlere yaptırtabiliyoruz. Çünkü orada daha o şey bir yani ilk görüşme gibi bir şey anamnez almak derler tıpta. Hı. O mantık aslında. Mesela bunu yapabilir mi? Terapi yapamaz belki. Çünkü ilişki gerekiyor terapide. İnsan ilişkisi gerekiyor teorisi gereği kökeni gereği iyileştirici şeylerden en önemli bir faktör terapötik ilişki mesela psikoterapide hani yoksa bizi söylediğimiz bir şey bir şey söyleyeceğim de hayatında geçecek değil kurulan o sağlıklı ilişki aslında iyileştirici diyor araştırmalar ee, o o konuyu belki yapamaz henüz henüz ama şu an acaba biz bunu intekte kullanabilir miyiz falan gibi böyle merak edip bayağı onunla yazıştım ben mesela şey dedim hocam. Araştırma makalesi yazacağım, motivasyon verir misin dedim. Veriyor. O kadar güzel böyle destek oluyor ki psikolojik olarak falan. Yani dedim ki süper ve Türkçe de İngilizce de yapabiliyor. Türkçesi biraz evet. kırık ama şimdi göreceğiz. Ben şimdi ekrana vereyim. Yani OpenAI firmasının geliştirdiği o konsorsiyumun ChatGPT bu. Ee, özetlemiş olalım. Şimdi konuşalım biraz ChatGPT'ye evet. bakalım neler söyleyecek. Şimdi şöyle bir özelliği var ondan da bahsedelim. Ee, ChatGPT'nin e, bilgi daha aslında çok sınırlı yani e kadar olan interneti taradım diyor ama sırf, tüm interneti de değil değil mi o verdikleri tabi tabi verdiklerini eğitim. tarıyor. bir şey daha var önemli Hı -hı. bence ona da dikkat etmemiz lazım herkese de söyleyelim çetce bitiği siz eğitemiyorsunuz yani evet. sizle konuştukça bilgi daha genişlemiyor sadece, Ama öğreniyor diyorlar hocam. sadece yani, konuşmayı ha. öğreniyor Evet bilgi yani öğrenmiyor farklı. yöntem bilgi yani onu yol öğreniyor onu evet. kapatmışlar evet. neden kapatmışlar bu çok önemli çünkü hı hı. çok kolay bir şekilde manipüle edilip Tabii. E... yine Hitler'i savunan yapay evet, zeka evet. gibi olmasın diye kapatmışlar. Öyle bir şey yani. olabilir yani çünkü evet. şey gibi düşün bunu yeni e, gelişen bir çocuk bir bebek gibi düşün Tabii. okuma yazma öğretiyorsun anası babası olarak sen ona ne öğretirsen onu doğru kabul edip devam eder bu da öyle bir şey. Onu bir Hı -hı. dediğin gibi bir nazi olarak da yetiştirebilirsin. Hı -hı. Her türlü yetiştirebilirsin. O yüzden Yani bu tarz çok yapalım. değişik şeyler var. Şimdi diyor ki söylediklerini hatırlıyor. Yani konu takibi yapabiliyor. Bu çok evet, önemli. Evet. Follow up correction bana böyle ver. Ben öyle yaptım mesela bana böyle deme şöyle de. Ben diliyle değil biz diliyle yaz falan dedim yapıyor. Inappropriate request'in bomba nasıl yaparım dersen cevap vermiyor. Onlar önemli. Limitlasyonları ne bakın bu çok hoşuma gitti benim. Çünkü bizim araştırmalarda da ne yaparız? Limitasyonu koyarız ya ortaya her zaman. Bu şey gösterir güvenilirlik gösteriyor. Tamam bunlar kendi sınırların farkında. bir Yanlış bilgi üretebilir, üretiyor. Göstereceğim şimdi üretiyor, size neden evet. olduğunu. Ona çok güvenmeyin o açıdan. Ama harmful instruction yapabiliyor, bias Çünkü eğitildiği kaynak da insanların ürettiği kaynaklar aslında. insanlığın ortak bilgisi gibi bir şey ya. O anlamda bir durum var. Ama mesela şey diyebiliyorsunuz. Kuantum bilgisayarları açıkla diyebiliriz. Füzyonu soralım. Bakalım o nasıl açıklayacak hocam? Size rakip. <gülüyor> Şimdi ben şununla başlamak istiyorum. Sence 2022 yılının en önemli bilimsel gelişmesi nedir? Soruyorum. Bakalım ne diyecek. Bilgi olmadığı için büyük ihtimalle cevap vermeyeceğim. Bakalım. Evet. Açık. Bilgim sınırlıca. Evet, Merhaba. Ben OpenAI tarafına eğitilen bir dil modeliyim. Ve bilgi sınırım 2001'e kadar. Uzan bu nedenle 2002 yılında gerçekleşen bilimsel gelişmeleri size bildiremem. Ama 2021 yılının bilim dünyasında önemli gelişmeler oldu. Ve bu konuda size yardımcı olabilirim. Örneğin 2021 yılında COVID-19 pandemisiyle ilgili önemli araştırmalar yapıldı ve birçok COVID-19 aşısı gelişti. Bence güzel. Ayrıca birçok farklı alanda da ilginç araştırmalar yapıldı. Örneğin bilgisayar bilimlerinde ilerlemeler, genetik ve biyolojik araştırmalar, güneş sistemimizdeki gezegenler ve uzayın keşfi gibi. Eğer belirli bir konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen sorunuzu belirtin dedi. Bakın solda da bu konunun, bu konuşmanın ana konusunu koydu. O da çok evet. önemli kendiliğinden. Siz bununla e, işte thumbs up thumbs down yapabiliyorsunuz hani like hani ona bir, bir geri bildirim olsun diye. Ne diyelim hocam? Siz söyleyin. Nasıl devam edelim burada? Ya aslında ben mesela bununla şey konuştum. Hı -hı. Çok da hoşuma gitti. Oradan gene konu Hı -hı. açabiliriz. Mesela iyi bir hamburger nasıl olur falan gibisinden. Daha İstemez böyle evet. Bilmiyorum. Bakalım. E, buna follow up yapayım ama bir tane hocam. Hani onu görüyorsun tamam. arkadaşlar. Diyor ki mesela daha detaylı mesela ben şeyi merak ettim. Biyolojik ne gibi biyolojik araştırmalar oldu birim? Bu bir bilgi sorusu aslında yani. Oldu. Evet seçen, ama evet. hani Google'dan bir chút daha şey ya takip ediyor ya. Şeyiz isteyeceğim bir de. Bunların bilimsel referanslarını verir misin? Evet, bu önemli evet. Yani sonuçta için bir yerden bir yerden bilgi alıyor ve onu verecek. Evet, ama anlamadı galiba. Çünkü takip edemedi bakın. Heh, tamam. Önce şey dedi. Genel olarak biyolojiyi anlattı. 2021 yılındakileri anladı. Çok güzel. Onu takip etti. Çeşitli canlı türlerinin genomlarının çözümlenmesi, yeni ilaçların geliştirmesi, hastalıkların nedenlerini belirlenmesi ve tedavi gibi. Aşağıda yapılan ekimin biyolojik araçlarında bilimsel e, uzanabilirsiniz. Şimdi bakın burada ilginç bir şey göstereceğim size. Bak şimdi. Structural Basis for Selective'in bir şey bayağı makale adı veriyor tamam mı? Bakalım böyle bir makale var mı? Şimdi onu göreceğiz. Ben buna inandım ilk. Linkini vermiş. Tamam. Linkini vermiş. Bakacağız şimdi ama ben buna inandım. O kadar düzgün bilgi veriyor ki işte volümünü, yazarını, dergi adı ve tutarlı bu bilimsel makaleler. Bazen hocam ben tıkladığımda böyle bir makale yok diyor veya çok alakasız bir makaleye gidiyor. İşte onu da canlı yayında göstermek istiyorum. Bu önemli bir şey. Hani buna güvenirler, bireye kaynak olarak verirler tıklamadan. Hemen göstereyim. Böyle bir sayfa yok diyor Nature'da. Tıkladım. Mesela CRISPR'a bakıyorum, böyle bir sayfa yok diyor içinde böyle bir böyle bir link yok. Linki atmış hocam. Çok büyük ihtimalle bu başlığı da atmış. Bu başlığı arattığınız zaman ben denedim, Google'da böyle bir makale çıkmıyor. O yüzden bu referans kısmına dikkat etsin arkadaşlar. Her Dedi zaman doğru vermiyor. Dediğim gibi datasına çok güvenmemek gerekiyor. Sadece evet. dili, yapay zeka dil ve siz buna ne verirseniz onu doğru kabul edilir. Çünkü edin. kelimeleri nasıl oradan buradan alıp bir araya generate ettiği gibi Makalenin de şeyi bilmiyor lan bu bir makale ben bunu yani gerçek olan birini vermeliyim birebir demiyor birleştiriyor. Hani Covid dedi Covid ile ilgili çok da ama ne de inanılır bir başlık o da sıkıntı. Yani böyle bir böyle bir makale başlığı olur. Olabilir Peki. Tabii, tabii işte zaten Şimdi olay dil modeli olduğu için çok evet. senden benden düzgün Türkçe konuşuyor. Aynen sen de iyi bir hamburger nasıl olmalıdır mı değil Evet. Ne diyeyim sen de iyi bir hamburger... Nasıl olmalı dedim. Bakalım ne diyecek. Güzel soru. İyi bir hamburger özellikle de evde yapılırsa birkaç önemli özelliğe sahip olmalıdır. Öncelikle et seçimi çok önemlidir. Et lezzetli ve taze olmalıdır ve etin tavuk, dana ve koyun gibi türleri seçilebilir. Et yüksek kaliteli ve taze olsun marketlerde satılan ya da özel et dükkanlarında satılan etler de tercih edilebilir. Ayrıca etin pişirme şekli de önemlidir. Şey yapıyor hocam, biz, ee, yazsın o bir yandan, biz İngilizce yazma dersinde şey yapmıştık hani, major-minor major, minor taktiği. Yani ana konuyu veriyor, örneğini veriyor. Bunu çok yapıyor, bunu dikkat ettim. Yani çok, o yüzden de akışkan ve güzel yazıyor. Diyor ki işte, et tercih önemlidir, detayını writing, açıyor. Writing dersi almış. Writing çok dersi, dersi, dersi almış, almış yani. Üç paragraf tamam. yazdı bir de yani böyle. Bir de şey yapıyor, all in all, hani toparlama, sonuç olarak diyor, özetini geçiyor falan. Bize şey verilerdi yani. Major idea, önemli idea, küçük onun minor'ları, example'ları, örnekleri. Yazarsın evet. paragraf paragraf, ondan sonra sonuç olarak dersin toparlarsın. Benden hızlı konuşuyor demiş Ezel. Ezel arkadasın sesini ver bak bize. <gülüyor> e, bakalım şeteye bakıyorum. Evde hamburger ekmeğini nasıl yapabilirim? O zaman diyelim. Tamam. Mesela. Ben mesela belirli komutlar verip kod yazmasını istedim. İnternette yer alan başka bir kodun aynısını yazdı, ama istediğim o değildi. Biraz değişmiş hali değiştiremedi demiş. Evet sınırları var arkadaşlar. İnternette güncel ulaşarak ulaşamıyor ama e, bu şekildeki hatalar olduğu zaman, Seden veya Discord'tan geri bildirim yapılması, botun gelişmesi açısından evet. önemli. Bu, bu arada zaten açtılar. İngilizce sorsak da yanlış veriyor veysel ben İngilizce de evet. sordum kaynakları onu söyle. Ha siz neredesiniz hocam? Evde ee, ekmeğini nasıl yapabilirim? Ekmeğini diyelim mesela hamburger ekmeği evet. olduğunu anlayacaktır. Evet. Yapabilirim. Özel <gülüyor> yemek yapmayı biliyor musun? Bak buradan öğrenirsin. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Hamburger ekmeği olduğunu anlamadı yalnız. E ha ekmeğin. ancak genel olarak ha Bence o Türkçe bilmemesi, o ni ekini anlayamadı, evet, ona, ona ait olanı anlayamadı. Ben mesela buradan muhabbeti şeye çevirmiştim, o, o yüzden buraya yönlendirdim. Evde tamam. fırın yok dedim. Hı -hı. İşte fırın yoksa şöyle de yapabilirsiniz falan deyip bir mantık falan da yürüttü. Ha onu soralım, evet. Çok güzel ama evde fırın yok, fırınım yok diyeyim. Genelik genelik bilgi veriyor Maya yok hani. mesela ya da Maya yok ha Maya evet, e, ama et Maya karıştıralım yoktu. mesela evet şöyle hocam bir de e, onu fark etmiştir arkadaşlar çok yani, etin kaliteli e, e bravo yani, tamam yani yani hani tamam okey ya yani, et kaliteli Hani çok bilinen şeyleri de verip onu da birazcık e, üzerine çok konuşuyor gibi bir durum var öyle bir nokta var biraz yani. çenesi düşük evet. Tabii. Ha yani bir de çenesi dedi. De zaten bilinen bir şey, obvious şeyler ortaya koyuyor. Eğer evde maya yoksa ekmeğin yapımı için alternatif yöntemlerde kullanılabilir. Evet, Bak bunu Podcast yani. için okuyorum bu arada. Podcast dinleyenler için sesli okuyorum. Örneğin evde maya olmadan ekmek yapmak için kullanılabilecek pekmez. Pekmez evde maya olmadan ekmek yapımında kullanılacak malzemedir. Hamurun yükselmesine yardımcı olur, ekmeğe lezzet verir. Sirke. Ya bu bir şeyi çok seviyorum. diye de liste olarak veriyor ya, çok anlaşılır geliyor bana bir şey <gülüyor> düzenli, açık varken. çok da düzenli, evet. Evet, evet. 15 yaş bilim kitabı başlamak için tavsiye alabilir miyim? Fiziğe yönelik? Hemen Arda soralım. GPT'ye soralım, bakalım kitap önerecek mi sana güzel. Bazı, ben kitap, film önerisi istemiştim. Var olan filmleri önerdi. Mesela orada hata yapmadı, o iyiydi. Hemen şimdi soralım bakalım. 15, hatta kopyala yapıştır yapacağım. 15 yaş bilim kitabı e, başlamak için tavsiye. 15 yaş bilim... Kitabı. 15 yaş için daha doğru olmaz mı hocam? 15. Ama tam işte 15. sorduğu gibi soralım ki onu test ediyorum. Hı -hı. 15 yaş bilim kitabı, kitabı ne demiş? Başlamak için... Sonra cümlenin devamı ne? Tavsiye alabilir miyim? Heh. Evet. 15 yaş için bilim kitabı. Anladı onu. Başlamak için tavsiye alabilirsiniz. Öğrenmeye açık ve ilgi duyan 15 yaşında bir çocuğun birçok farklı bilim alanında konularını öğrenmeye hazır olduğunu düşünüyorum. Örneğin fizik, kimya, biyoloji gibi alanlardaki konuları öğrenme, ilgi duyan başlaması için uygun bir zamandır. Tavsiye edebileceğim bazı bilim kitap önerileri şunlardır. Yaz, şey... Arda yaz. <gülüyor> Doğru mu ama bunu merak ediyorum Şimdi İnsan vücudu bu içimizdeki makine ne iş yapıyor? Abi bir de şeyi de ama. veriyor. İçeriğini de veriyor. Hani şunları anlatır. Diyor ya mesela insan kitaplar vücudu nasıl çalışıyor? ama uyduruyor olabilir. Bir bakalım falan. ona. Evet. Ona dikkat edelim. Bir de soruda fizik için sorduk mu? Yok fizik eklemedik onu. Sormadık. sormadık. Arda çünkü fiziğe yönelik diye eklemişti. Evet evet gördüm. Eza sen benim hatalarımı aramak için mi yayınlasın? <gülüyor> Beni düzeltiyor. Ben o yüzden buradayım. <gülüyor> Arka ses ya dış ses. Evet. Cevdet ben bunu iki farklı şey denedim. Ee, hı hı. Hatta üç farklı şey denedim. Ee, kodlama çok iyi biliyor. Evet ben onu denememiştim. Mesela çok soruyorum ki için. mesela diyorum ki birden yüze kadar olan sayıların çarpımı nedir gibi bir şey soruyorum. Bana diyor ki işte bu çok yüksek bir sayı. E ben bunu hesaplayamam. Hesap makinesi de hesapla diyor bana. Peki Hı -hı. dedim o zaman bunu hesaplayan bir kod yazabilir misin? İşte atıyorum C, C'de onu yazıyor mesela. Peki o, o zaman ya, O çok size... işe yarıyor. Şöyle soracağım şimdi. Son sorun. Ziyare nelik? Gerçekte var olan kitap dedi istedim bu sefer. Bakalım verecek mi? hayda Fizik 101. 101. <gülüyor> Yazarı kim? Yazarı. <gülüyor> Sallama. Şey gibi oldu hocam. Ziya yapma. Yapma Ziya. Ziya. Aynen ziya. <gülüyor> yapma Ziya gibi oldun sen. Zeyse ettin yok. Sallıyor, bizi. Çok, çok güzel gitti. sallıyor ama. Çok güzel sallıyor değil mi? Bilgisi de var. Manalı. Evet, yani mi? bazı filmleri falan önerdi ama şeyle ilgili hocam, varsa, çok fazla veri varsa onu buluyor da, hani ünlü bir şeyse buluyor da, e, yapmıyor yani. İngilizce mi öneriyor diyor. Ha. Öyle hmm. diyelim. Can you recommend um, physics books for a 15 year old? Onu Bu tercüme Google Translate'ta çok çok daha başarılı Çok yapıyor. daha iyi yapıyor, evet. Çok daha iyi yapıyor. Ha, Feynman Lectures on Physics. Bu var değil mi hocam? Var, var. Ha, demek ki İngilizce'de bulabiliyormuş. Güzel soru. Elegant Universe by Brian Greene. O da var sanırım. Bu arada tamam. Fizik 101 diye bir kitap da var. İşte, ha Türkçesi var mıymış? Var. Ama e çok generic ya. Hani Yerinevinin öyle 101 diye bir serisi var, işte evet. ekonomi 101, astronomi 101 falan diye. Fizik 101 de olması var. Şey vardır. var mı? Fizik öğrenme rehberi mesela, ikinci Öner diye. Ona da bakayım. Cartoon Guide to Physics by Larry Gonick. bunu bilmiyorum var mı diye. Siz biliyor musunuz hocam? Duymadım ben de. Ha, i̇lginç ama ilgisi University var, University... hani en azından bir çift daha şey yapıyor. Evet, yeah, Ludwig Universe'u sanırım, o da ne var. var. Cartoon Guide to Physics. Ben Öyle bir mi? aratayım bunu. Fizik öğrenme rehberi çıkmadı bu arada. Heh, mesela. Cartoon Guide to Physics var. Evet. İngilizce de demek ki daha. İşte eğitildiği şeyle alakalı. Çünkü Türkçeden onu İngilizce çeviriyor. Cevabı veriyor. Sonra bir daha çeviriyor. Çok büyük ihtimalle. Yazar vermiyor da Türkçe'de demiş. Evet. Peki chat söyleyebilir veya sizden hocam alalım. Hı. Son sorularını alalım artık. Hocam bu şeye. arada Hı. araya giriyorum. Ümit Hı -hı. hocam Özelden yazmış kitaplar Hı. doğru ama yanlış çeviriyor. Yazılanların hepsi Türkmen'de var diye yazmış. Tamam. Demek ki Türkçe Erzime, çevirirken hata tamam. yapıyor. Evet, evet evet. Ve Cevdet şey çok Hı. ilginç üniversite sınavı seviyesindeki soruları çok rahat cevaplayabiliyor. Of. Ben onu gördüm. Yani e, buradan üniversite sınavına Hiç hazırlanan şey. arkadaşlara. Söyleyelim, Mesela ben denesinler. şey yazmıştım. Motivating research paper. Can you motivate me to write my research paper demiştim. Hakikaten gerçek <gülüyor> ihtiyaç, istek. Dedi ki yazması challenging olabilir, zaman alabilir ama aynı zamanda da ödüllendirici ve zevk verici bir deneyim olabilir. Motive diyor. de ediyor çok güzel. Motive de ediyor. Birkaç tanesi hani şey çok güzel iki yanlı koyması. Evet biliyorum zor evet işte zaman hani o, o hoşuma gitti. Bir diyor ne olacak yani bilgiye katkın olacak diyor. Yani bir makale yazınca diyor, var olan bilgi havuzuna yeni bir bilgi katmış olacaksın diyor. Yeteneklerini geliştireceksin diyor bunu yaparken. CV'ne katkısı olur, CV'ne koyarsın diyor. Çok güzel. Dörtte diyor ki, akademik ya da professional lazım belki yazmam. Mesela benim lazım tezim için. Ha, onu yaparsın diyor. Çok güzel aslında bir şey. Thank you very much demişim ben de. O da demiş ki, You are welcome. I am glad that I could help demiş. Daha varsa söylemekten çekinme demiş evet. mesela. Çok ilginç. Şey psikologluk, yani. psikologluk mesleği acaba şey Yok. mi oluyor? Yok. İşte olmuyor. Demin anlatabildik onu anlattım. Çünkü bir Peki hangi meslekler, hangi meslekler tehlikede o zaman? Öyle bir Yani bu genel şeyler soramı. belki ne derler hani bu telefonla şey, ne onun adı? Call Center onun bir de yazılısı olanlar. Mesela o en basit örnek. Evet. Belki hocam şu ok aklıma geldi. Mesela şu an şey bu, bu bir plagiarism mi değil mi? Şimdi mesela. Çok ilginç bir şey. Çünkü yazarı belli değil. Birilerinden alıyor ama net mi alıyor? Mesela OpenAI'ya bakıyorsunuz. OpenAI diyor ki ben diyor inputta outputta termlerine baktım. sizindir diyor. Benim değil. Yani bunu inputu sen verdiğin için Output'u da aldığın için yazarı sensin. Beni yazar koyma diyor zaten yaptığım bir şeye. Yani chat GPT yazar olarak gösterme diyor. Ben onun sorumluluğunu almıyorum. İstemiyorum da kazancını da istemiyorum. Senin diyor. Diyelim ki bundan para kazanacaksın. Ee, ama şu ilginç bir şey. Şimdi hakikaten bizden iyi yazıyor hocam. Yani Çok ben iyi. mesela e, bir web siteme bir ne bileyim bir kavramı tanıtacak bir yazı istiyorum. Tamam mı? Diyorum ki işte bilim iletişimi nedir? Bana bunu kanlat Oturup yazmaktansa buradan almak çok daha iyi. Alıp onu ben belki değiştireceğim, ötesini bir ama çok beni hızlandırıyor. Çok büyük yararı oluyor. Mesela soralım. Ve çok iyi parafraz bilim... ediyor. Parafraz ha, etmiş evet. harika. Bilim iletişimi nedir? Diyelim bakalım ne anlatacak? Bilim iletişimi bilimin sonuçlarını, keşiflerini ve bilimsel yöntemleri anlaşılır bir şekilde açıklamaya yönelik çalışmalardır. Bravo yani. Bravo yani. Bilim iletişim bilimin topluma anlatılmasını ve bilimin sonuçlarının kullanılmasını amaçlar. Bu amaç doğrultusunda bilim iletişimi bilim hakkında yazılmış kitaplar, makaleler, bilim dergileri, bilim programları, paneller, seminerler ve benzeri çalışmalar içerir. Bilim iletişimi bilimin anlaşılır ve açık şekilde anlatılmasını sağlar. Bu nedenle bilim iletişimi yaparken bilimsel kavramların anlaşılır bir şekilde açıklanması bilimsel sonuçların toplumun ilgisini çekecek bir şekilde sunulması ve bilimin sonuçlarının kullanımı ile ilgili önemli bilgilerin paylaşılması önemlidir. Aha bu yayında yaptıklarımız. Yani gelecek bilimdenin aslında eğitim dokümanının içinde olması gereken bir şey. Toplum tarafının anlaşılması, yararların anlaşılması amaçlar. aynı şeyi bir daha yazmış burada. Aslında evet. aynı zamanda bilimin etik değerlerine ve bilimin toplumun gelişmesi nasıl katkıda bulunduğunu anlatmayı da amaçlar demiş. Çok Yalan güzel. Kompoz, kompozisyondan yüz üstünden yüz alıştı. Yüz değil güzel. mi? Çok güzel yazıyor yani. Evet. Evet. Şeyleri var bence tekrar etmesi sıkıntı. Aynı şeyi döndürüp bir daha vermesi sıkıntı ama çok ilginç. YDS sonuçlarını cevaplamıştı. Bir influencer yüzlerinden 86 evet, almış evet. bununla diyor. Aslında Database matematik sorularını da yani. çok rahat çözer ama input olarak text'ten girdiğiniz için e, girmek biraz zor. Çok rahat çözeceğini düşünüyorum. Çünkü kodlamayı evet. çok iyi yapıyor. Evet. İngilizce kullanmanız daha iyi olur demişler. Aynen o şekilde. Ben şimdi burada yayında gösterdiğim için e, şey yaptım. Peki Sedat Canlı'yı bilir misin diyeyim bakayım. Bilmeyecek tabii ama. Yok. Çünkü bilmiyorum. bilmiyor. Kişileri bilmiyor ama sorayım bakayım. Maalesef benim bilgi kesiti, kesiti yalnız. 2021 yılına kadar uzanmaktadır. Yeni bilgiye sahip değilim. Sedat Can. Ama bakın özel isim olduğunu bilip büyük yazdı hocam. Ben hızlı evet, yazdım. Evet, evet, evet. O güzel bir şey. Bir kişi evet, onun olduğunu, kişi kişi olduğunu oldu da biliyor. Yani. Ha, O da çok güzel, evet. Gelecek bilim değil de bilmeyecek. Bir dakika İngilizce soracağım. Kafasını bir karıştıracağım. Yok. Yok. İngilizce sordum, Türkçe cevap veriyor. Ve gelecek bilim olarak anladı, fütürizm anladı. Yok, evet, olmadı. anladı. Yok. Peki yeni yıl dileklerini alalım o zaman, kapatalım. Ne dersiniz? Evet, evet Çok tamam. güzel. Yeni yılda ne diyecek bakalım. Chat'ten bakıyorum, şöyle ilginç bir istek var mı? Kendileri de yapabilir de yani yayına geçsin diye. Ee, gelecek bilim diye anlatıyor. Kesemiyoruz da şimdi, bekleyeceğiz, bitirmesin. Var mı kesmenin yolu? Ben bilmiyorum. Yok, ben bekliyoruz. Bu arada arada da güncellendi bu 15 Aralık versiyonu mesela. Arada hmm. güncelleniyor. Bu arada regenerate dediğiniz zaman başka tarzda yazıyor. O güzel bir şey. Bazen benim öyle kullandığım oldu. Ee, güzel oluyor yani. Öyle bir şey alabiliyorsunuz. Peki e, ne diyelim 2023 için dileklerin nelerdir mi diyeyim? İnsan yok. Ne 2023 yılında insanlık için güzel dileklerin nelerdir diyeyim. Değil mi? Evet, bununla Hadi bitirelim şey. bence. Çok Hadi güzel bakalım. oldu. Çok güzel de bağlamış oluruz. 2023 yılında insan için güzel dilekler arasında sağlık ve mutlu bir yaşam süren insanlar için barış, huzur ve adaletin sağlanması, çevre kirliliğinin azaltılması ve doğal kaynakların daha etkin kullanılması, bilim ve teknolojik ilerlemenin insanın hayatını kolaylaştıracak şekilde kullanılması, farklı kültür arasında anlayış ve hoşgörün arttırılması gibi konular olabilir. Ayrıca gelecekteki nesillerin daha iyi bir dünya bırakabilmeleri için, daha iyi bir dünya bırakabilmeleri için çevre ve doğayı koruma konularına da önem vermesi güzel bir dilek olabilir. Bu öneriler sadece birkaç örnektir ve herkesin güzel dilekleri farklı olabilir. Önemli olan insanlık için gelecekteki dünyanın daha iyi bir yer olmasını istemek ve do bu doğrultuda çalışmaktır demiş altına imzamı atıyor. Evet çok kesinlikle çok güzel. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar geldiğiniz için çok teşekkürler. 2 saat 28 dakikadır yayındayız. E, çok bu çok yıl çok yaptığımız çok güzel şey. şeylerden de bahsettik gelecek bilimde olarak haberlerde konuştuk yine çok güzel bir ayında Selat hocam ağzınıza sağlık ben de çok teşekkür ediyorum bütün izleyenlere takip edenlere 2023 yılında da yine bilimle iç içe pozitif bilimin her zaman yanında olarak bilim karşıtlarının da her zaman karşısında olarak gelecek bilimde ailesi olarak da yürüyüşe devam edeceğiz. Herkese tekrar iyi bir, güzel bir 2023 diliyorum. İyi geceler. İyi geceler. Kendinize iyi bakın. Mutlu yıllar. İyi geceler herkese.